Gelecek Bilim'de ailesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de yapılan önemli projelerden birine ev sahipliği yapmıştık ve o projenin tanıtımını gerçekleştirmiştik sizlerle birlikte. Bugün de yepyeni bir projeyle karşınızdayız. Projemizin adı Uygarlık Tarihi'nin değiştiği yerde bilimin doğasına yolculuk olarak karşımıza çıkıyor ve bu projeyi anlatabilmek adına projede çalışan öğrencilerden Hocalardan pardon biri. Esra Harsi'yi yayınımıza konuk olarak alıyoruz. Hoş geldiniz Esra Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle bir projeyle yayınımıza şeref verdiğiniz için çok çok mutlu olduk. Çünkü oldukça önemli bir konuya hizmet edeceğini daha başlığın kendisinden rahatlıkla anlayabiliyorum. Öncelikle dilerseniz projeye geçmeden önce Esra Harsı kimdir, nedir? Bunu öğrenmek <gülüyor> adına sizi kısaca bir tanıyalım. Tamam, ee, Esra Harsı ben ee, aslında fen bilimleri öğretmeniyim. Ee, şu an yüksek lisans öğrenciyim, Doğanunlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde ee, fen eğitim alanında yüksek lisans yapıyorum. Ee, aynı zamanda bununla birlikte bir e, dil kursunun ee, yöneticiliğini yapıyorum. Ee, böyle karma bir durumun içerisindeyim. Hı hı. Pekala, çok teşekkür ederiz. Şimdi aslında sormak istediğim şey o bahsini geçirmiş olduğum projemizin ki bugün burada toplanmamızın hı hı. sebebi de o. E, projenizin nasıl ortaya çıktığı hani ne diyeyimse toplumda ne gibi bir eksiklik vardı da böyle bir proje yapma ihtiyacı duydunuz. Öğrencilerde ne gibi bir eksiklik veya farkındalık yaratmak istiyordunuz da böyle bir projeyi ortaya attınız. Bu konu hakkında bizlere bilgi verirseniz çok seviniriz. Tabii ki yani e, o zaman buradan direkt projemizin önemiyle başlayalım. Ben sizlere slaytını paylaşayım. Tabii ki de alttan share screen kısmından direkt olarak slaytınızın bulunduğu uygulamayı seçebilirsiniz. Şu an paylaştım diye düşünüyorum. Aynen öyle ben görüyorum şu an. Ekranı evet. alıyorum. Evet söz sizde. Ee, az önce de söylediğimiz gibi projemiz üstün yetenekli öğrencilerle uygarlık tarihin değiştiği yerde bilimin doğasına yolculuk adlı bir proje. Ee, biz bu projeyi 2020 yılında yazdık. Geçen sene bu zamanlarda da kabul edildi. Ama işte koronaydı, e, küresel bir salgında derken e, nerede? E, ertelendik açıkçası. Çünkü öğrencileri alacağız, başka bir yere götüreceğiz derken açıkçası bizim için muazzam bir önem teşkil eden kısımdı. E, şimdi bizim... Yani bir ülkenin en önemli gücünü açıkçası bilimsel okur yazar bireyler oluşturmaktır diye düşünerek bir e, bilimsel okur yazarlığı bir parçası da öğrencilerin bilim, bilimin doğasını iyi bir şekilde kavramalarından geçtiğini e, bu sebeple örgün eğitimin hemen hemen her kademesinde öğrenciler bilimsel anlamda okur yazar bilime karşı pozitif tutumlarına sahip bilimin doğasını anlamış birey olmalıdırlar diyerekten biz bu projenin önemini e, bilimin doğası üzerine yoğunlaştırdık evet. ve sonrasında bu eğitim içinde öncelikli ve en önemli bir yer teşkil eden e, bilimin doğasını projemizin en önemli noktasına oturttuk ve tarihin sıfır noktasında öğrencilerin bilimi kültürü entegre edip hayal gücü ve yaratıcılıkları ile birleştirip bilimi, bilimin doğasını anlamalarını açısından önem kazandırır projeyle birlikte. Çünkü yani bilimi bilen insan deprem, küresel ısınma, genetik çalışmalar, çevre kirliliği gibi toplumsal konular hakkında da açıkçası fikir yürütür. E, bilimsel bilginin mahiyetini bildiğinden bu gibi e, toplumsal sorunlar karşısında eleştirel bir yaklaşım sergiler ve konuyla ilgili yorum yapar. Bizim öğrencide açıkçası, yani fen bilimleri öğretmeni olarak da ya da bir tarih öğretmeni olarak da öğrenciye kazandırmamız gereken şey budur. Öğrencinin toplumsal konuyu, işte şu an bir korona var mesela, evet küresel bir salgın ama öncesinde başka bir şey vardı. Ya da işte öğrenci bununla ilgili toplumsal olarak bir kanıya varmalı. Bunu da nasıl yapabilir? Öncelikle bilimi anlaması gerekiyor. Sonra bilimle ilgili bir yaklaşımda bulunması gerekiyor. Bizim bunu öğrenciye kazandırmamız gerekiyordu. Bilimin doğası hakkında yeterli anlayışa sahip olduğundan bu gibi tartışmaya açık toplumsal konular hakkında karar vermeden önce bilimsel bilginin insan üretimi olduğunu yani bilimsel bilginin kesin olmadığını Aynı verinin farklı kişiler tarafından farklı şekillerde yorumlanabileceğinin de farkına varması gerekir. Ve yanlışlanabileceğinin de aynı şekilde. <gülüyor> Aynen öyle. Dolayısıyla da bilginin kaynağını araştıracak, yeterliliği ve güvenilirliğini sorgulayacak, olaylar karşısında eleştirel bir tutum sergileyecek ve fikir üretecek çocuklara ihtiyacımız vardı. Bizim için de en önemli nokta buydu ve biz bu noktadan başlayarak bir amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda da kafa kafaya verip bir proje yazdık. Peki, e, şimdi dilerseniz e, projenin e, başlığında da görmüş olduğum üstün yetenekli öğrencilerle diye bir e, ibare var. Ya Anladığım kadarıyla projenizin hedef kitlesi üstün yetenekli öğrenciler. Fakat Aynen. üstün yetenekli öğrencilerin yani üstün zekalı çocuğun tanımı nedir? Tam olarak bu e, tanımla neyi ifade etmektesiniz? Bu konu hakkında bir bilgi alabilir miyim sizden? Tabii ki. Yani şöyle üstün yetenekli veya üstün zekalı çocuklar olarak geçiyor literatürde de. Bizim üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrenciler dediğimiz bu kavramlar iç içe geçmiş durumda ve ayrı ayrı düşünülmüyor. Öncelikle bundan bahsedeyim. Üstün yetenekli çocuk entelektüel, yaratıcı, işte sanat veya liderlik gibi alanlarda yüksek performans, üstün performans kapasitesi gösteren, ya da veya işte bu kapasiteleri tamamen geliştirmek için özel akademik alanlarda okulunda elde edemediği. Burası çok önemli çünkü bizim e, en çok aslında öğrenciye veremediğimiz, eksik kaldığımız şey bu. Bir öğrenci, evet fark ediyoruz üstün yetenekli bir çocuk, ama biz bu çocuğu akademik olarak ilerletemiyoruz. Hı -hı. İşte bu noktada e, yüksek performans kapasitesi gösteren veya bu kapasitelerini tamamen geliştirmek için ee, özel akademik alanlarda, okulunda elde edemediği etkinliklere ve faaliyetlere ihtiyaç duyan çocuklardır. Yani yine üstün yeteneklilik, belli bir alanda üstün yetenek sergileyen, e, yüksek düzeyde yaratıcı özelliklere sahip, belli bir görev alanında ödev sorunu, sorumluluğa sahip e, ve genel kanı olarak üstün beceri sergileme durumu eğiliminde olan çocuklardır. Ve bu şekilde tanımlanır. Peki şunu söyleyeyim bir de neden üstün yetenekli çocuklara odaklanıldı? Üstün yetenekli çocuk tanımı gerçekleştirildi. Evet teşekkür ederiz bu konuda da. Peki neden diğer öğrencilerden ziyade üstün yetenekli veya üstün zekalı çocuklar üzerine eğilildi bu projede diye sormak isterim. Yani açıkçası şöyle, e, projemizin fakültemiz bünyesinde üstün zekalı ve yetenekli çocuklar alanında çalışma yürüten bir hoca tarafından e, hmm. hazırlanmaya başlandı. Bu hoca hazırlayınca ister istemez konu üstün yetenekli veya üstün zekalı çocuklara kaydı. Hmm. Kendisi daha önceden birçok TÜBİTAK projesinde farklı pozisyonlarda, e, üstün yetenekli ço çocukların merkezi alan etkinliklerde görev almış bir e, hoca zaten. Hmm. Daha sonra kendisi de böyle bir proje yazıp üstün yetenekli çocuklara, özellikle de, burası yine bizim için çok önemli, dezavantajlı olan çocuklara katkı sağlamak istediğinden e, böyle kapsamlı ve bilimsel bir çalışmaya açıkçası adım attı. Biz de arkasından destekledik ki bu açıkçası sadece bizim hocamız tarafından sınırlı kalmadı. Birçok paydaş üniversite girdi işin içine. E, i̇şte Hacettepe, Harran Kastamonu, Aydın Adnan, Menderes gibi. Farklı uzmanlık ve bilim dallarından eğitmenler, uzmanlar da destek sağlıyor. Yani ortak bir, açıkçası hocamızın önderliğinde ortak bir ürün çıktı, proje çıktı işin içinde. Çok güzel. Aslında çoğu projenin de çıkış noktası nispeten aynıdır. Bir hocamızın evet. konusu vardır ve o konu bağlamında düşünülen bir proje ortaya çıkar. Ve burada da görmüş olduğum gibi üstün yetenekli çocuklarla çalışan bir hocamız sayesinde bu alanda bu e, amaca yönelik bir çalışma gerçekleştirecek tekrardan kutlarım. Şimdi e, şunu sormak istiyorum. Çalışma alanlarınız ağırlıklı olarak Göbekli Tepe ve e, etrafındaki alanlara odaklanmakta. Bilimin doğası bakımından Göbekli Tepe neden bu kadar önemli ve tabii haliyle Göbekli Tepe'yi neden seçtiniz? Bu konu hakkında bizlere bilgi verirseniz çok seviniriz. Ee, bu konuyla ilgili çok e, dalga ya da böyle espri konusu olduk. İşte Atiye'den sonra Göbeklitepe Tepe Puryası başladık <gülüyor> falan. Evet, <gülüyor> Ama ister <Atiye'den> ister. <gülüyor> yani bu, bunu yaparken geçen sene Kasım'da başladık. Kasım'da başladık ve projeye çok kısa bir zamanda vazdık. Açıkçası beni heyecanlara, heyecanlandıran kısım da burasıydı. Projeyi böyle atlamama sebep olan kısım da burasıydı. Hem üstün yetenekliler var, hem Göbekli Tepe var. Ben de bu soruyu sordum. Hocam dedim, oturuyoruz. Hocam dedim, neden Göbekli Tepe? O da... Durup dururken niye şanslı? <gülüyor> yani tabii ki temelde muhtemelen hocamızın Şanlı Urfalı da bir etkisi var. Çok Ama... muhtemelen, çok muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biz projemizde üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere temelde bilimin doğasını niteliklerini kazandırmaya hedefliyoruz evet çünkü 21. yüzyılda bilim bilgi bilimsel süreç becerileri işte bilimsel okur-yazarlık bunlar en önemli kavramlar olmaya başladı yani az önce de söylediğim gibi bilimin doğasını öğrencilere kazandırmak asıl hedefimiz bu hedef doğrultusunda da bilimin doğası kazanınlara baktığınız zaman göbek bizim için Nokta atışı. Gerçekten çok net. Çünkü e, bilimsel bilginin değişebilirliği diye bir maddemiz var. Bu maddeyle Göbekli Tepe'yi e, entegre ettiğimizde şöyle bir şey çıkıyor. Başlıca olgu, teori ve yasalardan oluşan bilimsel bilginin e, son ve nihai olmayıp değişime açık olduğudur. Evet. Bunu da en çok gözümüze sokan yer şu an Göbekli Tepe. E, Göbekli Tepe'nin... Buyurun. Şöyle Peki karşılaşmış olduğunuz göbekli te tepedeki ne gibi örnekler bu düşünceye varmanıza sebebiyet veriyor veya göbekli tepe'nin nasıl bir aurası vardı veya nasıl bir etkisi vardı bu düşünceye hizmet etmenizi sağlıyor aynı şekilde. Şöyle göbekli tepe'nin tarihine ortaya çıkışına ya da işte bilimsel bilgiye yaptığı etkileri incelersek aslında bilimin doğasının değişebilirliği Açıkçası bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl? Şu anki bilgiler dahilinde söyleyebiliyoruz bunu. Ee, dünyanın bilinen en kült yapıları, o, yani kült yapılar topluluğu Göbekli Tepe. Ee, evet. Ve ayrıca Göbekli Tepe'nin çevredeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir inanç sistemine sahip olan evet. e, bu avcı toplayıcı gruplar tarih açısından önemli bir noktada. Ee, tüm büyüyenlerin ötesinde de Göbeklitepe'nin bilim otoritelerince kabul edilmiş birçok bilimsel bilginin değişmesine neden olan açıkçası bilgiler doğurmuş bizim için. Hı hı. Ee, bu yapıda açık ve net bize bilimin doğasında yer alan değişebilirlik ilkesini göstermektedir. Asıl bu sebep Göbekli Tepe'yi seçmemizin onun yanında Göbekli Tepe'nin en önemli noktalarından biri. Ee, aynı zamanda kazı, kazılarda ortaya çıkan anıtsal mezarlar, mesela bunlar bizim için yine böyle sıra dışı şeylerdi. Göbekli Tepe'yi eşsiz ve özel kılan şeyler. Bu bakımdan Göbeklitepe UNESCO tarafından önce işte 2011 tarafın 2011 yılında Dünya Mirası'nın geçici listesine girince bir de 2018'de kalıcı olarak listeye girince biz bir dedik ki Göbekli ile bir şeyler yapabiliriz muhtemelen. Yani projenin hem şöyle yani bilimin doğasını kazandırmaya çalışıyoruz ama yani bunu bir proje değil de sınıf ortamında da yapabiliriz biz öğretmenler. Elbette. Bir yani yapabiliriz ama bir şeyleri, bir şeylerle bağlamaya çalışıyorsunuz. Bilimin sadece işte, biz bilim denince aklımıza hep şeyi getiriyoruz ya, fen, matematik ama bilim bunlar değil, Aynen. bilimin yeryüzü var. İşte biz bu çocuklara, bizim çocuklarımız 6. 7. ve tekni sınıf çocukları. Bu çocuklara açıkçası orta ortaokul çağından bunu entegre etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden de Göbekli seçtik. Ve bir de şunu çok takdire şayan, yani biz bilim deyince aklımıza deney laboratuvarları geliyor evet. veya işte sınıf ortamında yapmış olduğumuz çeşitli e, deneyler geliyor. Fakat biz yani biz dediğimiz siz e, bu projede... <gülüyor> E, bizzat bilimin belki de temellerinin atıldığı o tarihi yere e, çocukları götürerek bizzat orada çocukların evet. bu tarihle iç içe girmelerini ve evet. e, çok daha büyük bir anlam kazanmalarını, farkındalık kazanmalarını sağlayacaksınız. Bu yüzden de dediğim gibi tekrardan takdire şayan bir proje çalışması olarak gözüküyor. Evet. Çok çok yani, teşekkür yani, ederiz. Rica ederiz. Çünkü öğrenci e, mesela arkeolojinin ya da işte tarihin gerçekten... Evet en önemli bir bilim dallarından biri olduğunu bilmiyor ve bilimin doğası dediğimizde, üniversitede bile dahil bu. Biz lisansta ders alırken öğrenci şey diyor, acaba fen bilgisi okuyoruz, fen bilgisi ve tarihin arasında bir şey var mı? Yani bunlara şahit olmuşluğumuz var. Hocam tarih bir bilim değil ki, niye böyle bir şey yaptık? Hmm. E Lara şahit oldu bu kulaklar. O yüzden çocuklukla <gülüyor> çalışmakta fayda var. Elbette yani bu soruların cevaplarını çocuk yaşta cevaplayabilecek olmanız böyle bir projeyle çok muazzam bir e, şans yaratıyor o arkadaşlarımız için. Peki şimdi e, seçmiş olduğunuz yer Şanlıurfa ve Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'nin yanında pek çok hem komşu illerde hem de bulunduğu alanda pek çok farklı e, şey var. Ne derler işte tarihi bölgeler var veya e, çocukların edinebileceği kültürel aktiviteler var. Yani demek istediğim şu ki sadece Göbekli Tepe mi çocukları bekliyor? Katılımcıları daha neler bekliyor? Bu konu hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Tabii ki şöyle Şanlıurfa sınırları içerisindeyiz. Yani Göbekli Tepe sadece bir kolumuz. Yani bu proje kapsamında yapılacak olan birçok etkinlik var. Çünkü birazdan da inşallah okumaya konuya gireceğiz. Birçok hoca, birçok uzman... Ee, eğitmen var ve bu eğitmenler tek tek 8 gün boyunca çocuklara etkinlik yapacak. Ee, bu etkinliklerin de her gün yani her gün çocuğu Göbekli Tepe çıkarmayacağız <gülüyor> Urfa'nın içliğinde. <gülüyor> ee, dedik ki madem hani Göbekli Tepe dedik Urfa'da balıklı göl var, halifeti var, orası var, burası var o zaman açılalım ve buralara da uygun projeler yani etkinlikler düzenleyelim dedik. E, Proje kapsamında yapılacak olan etkinliklerle çalışma alanı olarak mesela Harran Üniversitesi var. Hı hı. Yani e, bu konuda açıkçası Harlan Üniversitesi de çok büyük destekçimizdi ve yani burada bundan da buna da değineyim. Çanlır Fayda biz e, çok e, direkt temaslıydık. E, Milli Eğitim Müdürü'yle temaslıydık. Ee, Sağolsunlar, i̇şte Haral Üniversitesi destek çıktı, kapılarını açtı, Şanlıurfa Belediyesi destek çıktı, Şanlıurfa Şanlıurfa'da Bilsen bize destek çıktı, ben en son Bilsen'i arayıp, ''Abi bize teleskop verecek misiniz?'' doğru bir adamla pasacık yapıyordu. <gülüyor> yani o yüzden evet. çok güzel, aslında çok öyle şey, bizi kucaklayan tarihi değil, sadece bizi de kucaklayan bir yerde yaptığımız için açıkçası avantajlıydık. Ee, işte, Proje katkamında da yapılacak olan etkinliklerle bize çalışma alanı olarak e, Harran Üniversitesi, Birecik Kel Aynak Üretme İstasyonu, işte halifet Şehir Saha, Saha Alanı, Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi, e, Harran Ulucan, Hı. sonrasında Harran Höyük, Harran İçkale ve Kaza Eğitim Merkezi, Balıklı Göl, e, Harran Evleri, buraları da götüreceğiz çocuğu o yöresel, yöresel kıyafetleri de giyecekler konaklama merkezi şanlıurfa arkeoloji müzesi e, ve göbekli tepi olarak kasarladık aslında tüm bunları da yatılı olarak etkinlik yapacağız yatılı etkinliği yap yani etkinliğe katılacak öğrencilerin yemek konaklama ve malzeme giderleri de turist tarafından karşılanacak evet, evet. ve e, bu eğitim sonucunda da ücretsiz olarak bir e, proje bitiminde katılımcılara, öğrencilere program, programa katılım belgesi verilecek. Ve e, öğrencilerine mesela bunu söylemedik, bir sürpriz hazırladık. Sıra gecesi yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> o da... Oraya kadar götürdük, sıra gecesi de yapmaz mıyız diyerekten sıra gecesi yapacağız çocuklara. Yani bir anlamda tarihi öğretirken oranın kültürünü de bizzat oradaki kişilerle e, etkileşime sokaraktan evet, çocuklara evet. öğretmeyi planlıyorsunuz. Bu da olmazsa olmazlarla muazzam bir yaklaşım terzi. Peki, evet ben... buyurun lütfen. Şöyle, e, projenin içeriğinden de açıkçası bahsetmek istiyorum. Çok Tabii küçük bölüm içerisinde. Şimdi bizim projemizin hedef kitlesini 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilere üstün zekalı ve üstün yetenekli resmi tanısı olan öğrenciler oluşturuyor. E, evet. ve. Biz hemen hemen 40 öğrenciyle birlikte gideceğiz. E, Projeye katılacak olan öğrencilere e, projede yer alabilmeleri için bilim ve sanat merkezlerinden, bilsemlerden veya Milli Eğitim'in ve rehberlik araştırma merkezlerinden aldıkları üstün yetenekli ve üstün e, zekalı resmi kanısına sahip olmaları ön şart, şart olarak aranıyor. E, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan e, üstün yetenekli öğrencilerin ...farklı bakış açıları katarak projeyi zenginleştireceği düşüncesi ve hmm, hedef kitlenin seçiminde ülke geneli ilana çıkılacak. Ee, başvurular içerisinden seçim yapılırken oluşturulan kriterlere göre... Yani bu bizim için gerçekten burası... Evet üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklarla yapacağız projeyi ama... ...dezavantajlı çocuklarla yapacağız, nasıl dezavantajlı çocuklarla yapacağız... Yaş, cinsiyet, e, sosyoekonomik durum ya da ne bileyim sosyo-demografik özelliklere grubun normal dağılımı göstermesi için e, öğrencilerin seçiminde dikkat alacağız. E, normalliğin gözetildiği bir çalışma ama ekonomik durumu ya da işte kırsal bölgede yaşayan bir çocuğumuz varsa, şehit çocuğu varsa ya da sevgi evlerinde, yetimhanelerde barınan, aile yapısı vesaire birçok dezavantajlı durumda olan çocuklara... Öncelik tanımlayacak bizim projemizde. Ve bu şartları taşıyan öğrenciler proje başvuru sayfasından online veya elden başvuru yapacaklar. Yani o yüzden bizim için bu konuda da çok önemli. 8 gün boyunca işte çocukların beslenmeleri, barınmaları, ee, ulaşımları. Sağolsun Şanlıurfa bize ve evet, Twitter bize çok büyük destekler çıktı bu konuda. Yani mesela bir yerden, bir de Haram, Haram'dan alıp, konaklama evinden alıp, Göbekli Tepe'ye götürecek olan Şanlıurfa'nın ulaşımı oldu ve ücretsiz oldu bu. Ee, o yüzden e, güzel bir proje oldu ve çocuklar için de açıkçası çok yararlı olacak. Özellikle e, imkan bulamayan çocuklar için. Hani buradan da böyle bir duyurmuş gibi bir şey olalım. Sesimiz inşallah duyurulur. Kesinlikle, i̇nşallah o çocuklara da böyle nokta atışı yapıp onları da alabiliriz. Yani çünkü hani şehir içinde yani ailesinde zaten üstün yetenekli çocuğu tanımlamak çok... ...bilmeyen aile için çok zordur. Tanıya almak çok zor. Yani inşallah böyle bilsem farklı çocuklara falan değinebiliriz, açabiliriz önlerini diye düşünüyoruz. Yani şunu anladım, hali hazırda hem üstün yetenekli çocuk olup hem de işte ailesinin durumu nispeten iyi olup... ...yani normal zamanda buraları gezebilecek öğrencilerden ziyade... Daha işte bahsetmiş olduğunuz aile durumları nispeten biraz daha kötü veya ekonomik durumu biraz daha kötü olan normal değerlere göre çocuklara bu avantajları, Aynen, bu avantajları sergilemek çok çok daha önemliydi. Ki bu 40 kişinin de ülkenin herhangi bir yerinden olabileceğine dair yanlış hatırlamıyorsam bir bilgi verdiniz ilgili formu doldurma şartıyla. Aynen muazzam bir özellik yine bahsettiğim gibi şimdi yavaştan sonuna doğru geliyoruz birlikteliğimizin ama. Ben şunu merak ediyorum. Böylesine kapsamlı bir projede kimler yer alıyor ve hangi disiplinlerden hocalarımızla birlikte çalışıyorsunuz? E, şöyle ekranda da gördüğünüz gibi projeyi biz e, aslında 55-60 kişilik bir ekip içinde gerçekleştiriyoruz ve 7 gün boyunca Şanlıurfa iliminde gerçekleştiriyoruz. E, ekibimiz bu projeyle birlikte kamu kurum ve kuruluşları ve alanında uzman katılımcıları bir arada buluşturmayı hedefliyor. Ee, bu iletişim ve işbirliği çerçevesinde daha etkili ve yaygın bir çalışma yürüteceğiz aslında. Yürütücülüğünü, Rumlu Pınar Üniversitesi öğretim görevlisi, e, uzman Gamze İnci'nin üstlendiği projemizde e, şöyle ki, bir yürütücü, üç uzman profesör, sekiz eğitmen, bir uygulama saha koordinatörü ve dört rehberden oluşuyor. Bu dört rehberden biri de benim. <gülüyor> ee, Böyle, yani şöyle bir resimlerimle tanıtmış olayım. Peki hepsinin e, alanı e, nispeten şey hepsinin mi? Hepsinin yani... alanı, Fen ya da işte e, arkeoloji var, doktorumuz var, ha, işte, hani, evet, sen eğitimcimiz var, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan e, uzmanlarımız var, Sakarya Üniversitesi'ndeki uzmanlarımız var, arkeologlarımız var. Mesela Göbekçi Tepe'ye gideceğiz, e, çocuk göbek Tepe ile ilgili bir ferdicisi konuşmayacak, Tabii. arkeolog gelecek. Arkeolog konuşacak ya da işte ziraat fakültesinde e, uzman bir hocamız var. E, o da işte git, gittiğimiz eğitim alanlarında e, söz sahibi olacak. Hı hı. E, böyle mesela rehberlerden biri matematik öğretmeni, rehberlerden biri işte Tıp fakültesi öğrencisi, eğitmenlerimizden biri matematik, ikisi matematikçi, yine biri işte sağlık personeli. Hı hı. Böyle bir ekipten oluşuyoruz. Peki teşekkür ederim. Gelelim. O son soru ya. Son <gülüyor> sorumuz da şu. Siz nasıl bu projeye dahil oldunuz? Bu tip projeler tasarlamak isteyen kişiler ne gibi bir yol izlemeli? Ne gibi e, işte mecraları takip etmeli? Ve e, kendi disiplinlerinde neler yapabilirler? Bu konu hakkında e, sizlerden bilgi almak isterim. Ee, şöyle biz bu projeye yani açıkçası önemli olan şu. E, yüksek lisansdayken bir projeye dahil olmak ben kendi açımdan çok önemli görüyordum zaten. Çünkü öncelikle mesela bu projenin içerisindeyken çok net hatırlıyorum. Dört gün boyunca uyumayıp yapılabilirliği nasıl yapacağım, nasıl yazacağım, yaygınlığı nasıl yazacağım, ne yapacağım hiçbir projeyle ilgili hiçbir bilgim yok. İlk defa bir projeye katılıyorum ki o zamanlar öğretmenlik yapıyorum. Şey var o ara tatil var ya her öğretmenin uyuduğu benim orada dört gün mesela ciddi anlamda bir çalışmam vardı işte bu projeyle ilgili. Ee, bana çok büyük deneyim kazandırdı. Ee, i̇nşallah gittiğimizde de daha daha büyük bir deneyim kazanacağım. Ee, yani önemli olan sanırım hevesli olmak ya bu konuda. Çünkü ben Projeye, çünkü Gamze hocamız özel eğitim hocası, özel eğitim bölümünden. Ben fen bilimleri bölümündenim, hiç alakamız yok yani ama ben özel eğitime olan ilgimi artık Ayyuka çıktığı için, herkes bildiği için bir gün hoca yanına çağırdı. Farklı bir bölümden hoca çağırıyor. Gittik, işte Esra dedi, ben böyle bir proje yap, yazacağım. Ee, bana destek olmak ister misin? Projenin içinde yer almak ister misin? İşte nerede yapacağız? göbek Tepe'de yapacağız. Kimle yapacak? üstün yeteneklilerle yapacağız. Kaç tane insan var? Büyük kapsamlı proje. Hocam tamam dedim. Direkt yani. Hani, <gülüyor> ya ben de bitireyim eve gideyim. Tamam yani siz varsanız ben Ertel'e girerim dedim ve bir baktım. İşte buradayım. Yani, Güzel oldu. Ya. Ama kesinlikle işin içinde istek var sanırım. O başta olmazsa olmazlardan bir tane. Çünkü zaten sizin adınızın e, hocanın aklına gelmesinin sebebi zamanında göstermiş olduğunuz bu isteklilik, bu e, bir anlamda da arzu denilebilir diye düşünüyorum. Peki e, bu oldukça... Ee, güzel paylaşımlarınız için bu muazzam projeniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hem kendim adıma hem de Gelecek Bilim'de ailesi adına. Umarım ki korona süreci hıpızlı bir şekilde biter. Pek öyle gözükmüyor ne yazık ki. Fakat umarım hıpızlı bir şekilde biter ve siz de e, rahatlıkla bu projeyi e, gerçekleştirebilirsiniz. O öğrencileriniz Bilimin doğasını bu anlamda rahat bir şekilde e, kavrayabilir, anlayabilir ve farkındalık elde edebilirler. Ve ülkemiz adına ve gerek dünya adına e, önemli gelişmelerde ön ayak olabilirler diye düşünüyorum sizler sayesinde, böyle anlamlı projeler sayesinde. Bizlere, e, bizleri kırmayıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim Esra Hanım. E, kapatmadan önce söylemek istediğiniz e, şeyler varsa dinlemek için sabırsızlıkla bekliyorum. Daha sonrasında ise küçük bir kapanış yapacağım. Buyurun söz sizden. E, ben öncelikle tabii ki buradan projedeki yürütücüme teşekkür ediyorum. Çünkü bu projede yer almamı sağladı. E, sonrasında buradan e, bilim kuruluna sesleniyorum artık bize bir tarih verin ve biz gidelim. Bir an önce sahada olmak istiyoruz çünkü. Sonrasında e, gerçekten tekrar tekrar Şanlıurfa'nın bize göstermiş olduğu ev sahipliğinden ötürü. Bilsem'in, Şanlıurfa Bilsem'in e, bana göstermiş olduğu sabırlardan adını çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bir linkini böyle bir yere sıkıştırmak istiyorum. Tabii Çünkü e, buradan muhtemelen e, belki projenin ne bileyim, e, ilgisini çekecek insanlar olabilir projenin. O yüzden hmm. belki tık hani girerler, işte tanıdıkları bir üstün yetenekli tanısı olan öğrenciler olur çevrelerinde. Hı hı. E, o yüzden projenin linkini de böyle bir montajı bir yere sıkıştırabiliyor muyuz? Ben koydum e, zaten şimdi. Tamam o zaman süper. Hı hı. Bizim için çok güzel olur. E, bu kadar. Ben teşekkür ederim Akın'cığım. E, sürekli başının etini yediğim için. Hadi al beni al beni al beni. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu arada evet. e, Esra benim e, aynı zamanda arkadaşım. Kendisi evet. böyle çok güzel bir projeye e, hizmet edince ben e, kendisine bizzat teklif getirdim. Dedim ki bunu sunmak ister misin? Çünkü halihazırda hazırda bizler bu tip önemli projelerde yer alan kişilere... E, bir anlamda hani kucak açıyoruz, kapımızı açıyoruz ki bunların herkes tarafından duyulabilmesini istiyoruz. Hal böyle olunca da Esra'nın bu projede çalıştığını öğrenince direkt olarak teklifimi sundum. Kendisi de sağ olsun e, kabul etti ve böylesine güzel bir projeyi sizlerle buluşturabilme şansını yakaladım. O yüzden e, bireysel anlamda da ben kendim adına çok çok teşekkür ederim tamam. sana e, bu güzel e, projeyi bizlerle paylaştığın için. Şimdi izninle dilersen küçük bir kapanış konuşması yapacağım. Tekrardan tamam. sana hem Kendim adına hem gelecek bilim dairesi adına çok teşekkür ederim. Umarım teşekkür ederim. projeniz başarılı bir şekilde sonlanır diyorum ve şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar e, tekrardan merhabalar e, Esra hocamız konuşmasını bitirdi. Umarım ki çok sevmişsinizdir bu projeyi çünkü oldukça anlamlı bir amaca hizmet ettiğini düşünmekteyiz. E, ve sizleri çok çok önemli e, atılımlar, e, gelişmeler bekliyor bu projeyle beraber. Eğer ki hani hem siz üstün yetenekli bir e, ferdin ailesi, annesi ya da babasıysanız veya kendisi kendisiyseniz bu projeye katılabilirsiniz. Veya işte çevrenizde yer alan bu tip bir özellik gösteren bir bireye. Bu projeyi tanıtabilirsiniz. Böyle böyle bir proje olduğunu ve bunu işte Gelecek Bilim'de kanalından tanıtıldığını, buradan da işte başvuruyla alakalı bilgileri alabileceğinizi e, söylersiniz. Şimdilik yayınımızın sonuna geldik. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir e, bölümde görüşmek dileğiyle, yepyeni hocalarla, yepyeni konularla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın Dinoğlu. İyi günler dilerim.